1939 doğumluyum, ee, bu çocukluk hayatım burada geçti, burada doğdum yani bu köyde, doğumun burası kabalar, karşı okula 5 sene devam ettim, 5 sene ilkokulum burada bitirdim, ondan sonra başka bir okumak nasip olmadı, babam o günlerin yoksul fakiriydi, ileri derece bizi iş şey edemedi, ve burada çalışmakla, kendi işlerimizde çalışmakla vakit geçirdik. Nihayet 1955'de hanımla nişanlandık. Nişanladılar 15 yaşlarındaydık. 1956'nın sonunda düğünümüz oldu. Ve 27 Nisan 1959'da askerliğime gittim. Yozgat'a gittim jandarma, altın jandarma, Ere okul alayı muhabbet takımındaydım. Malta Yor'da kaldım. Oradan kurağa çekildi. 29 Ekim 1959 yılı yine Mardin Vilayet Jandarma Birliği'ne gittim. Kumandanlığına gittim. Orada 24 ay galemde yazıcı görevim oldu. Ve ondan sonra 27 Ekim 1961 yılında terz oldum, bura geldim. Askerlik durumlarım böyle geçti. ve Ondan sonra da işte bağda, tarlada, dayıbaşılık dönemlerim oldu, söküye 35-40 kişi ameliyle gittim geldim. Belki 10 sene falan böyle devam ettim. Nihayet bir dönem 1977 seçiminde muhtarlık dönemine girdim. Burada muhtarlığı kazandım, bu köyün muhtarlığını yaptım ve ondan sonra yaş ilerledi bir dönem işte böyle kendi işlerimizle uğraştık sonra emeklilik nasip oldu. Emekliyim şu durumda O olanlar çalışıyor, biz de evde gördüğünüz parkta oturma yerimiz bizim her gün orada vakit geçiriyoruz amcam. Kaç çocuğun var? Allah'a emanet iki olan bir kız var, büyük olan burada. Küçük, en küçük olan o İsviçre'de. Kız da İsviçre'de. Onlar orada. Baya dokuz torun sahibiyiz. Dokuz torun sahibiyiz. E böyle yani. Kabalarda neler yaptınız? Bağ bahçe uğraştınız mı? Uğraştım, ]ler. uğraştım. İşte bağlarımız var yani. Aşağı yukarı elli dölüme yakın bağlarımız var. Bunlarla uğraştık. Bahçelerimiz oluyordu fakat Şimdi bahçe fila kalmadı gari çünkü bahçeleri sulayan su bura aktarıldığı için bahçeler kapalı kaldı. Bağlarla uğraşıyoruz. Şimdi ben bahçe fila gitmiyorum gari zaten. Parka zor gidip geliyoruz. Oğlan çalışıyor yani bağrıda filan. Eskiden düğünlerde neler yapılırdı, ne işler yapılırdı adet olarak? Eskiden düğünlerimiz 1956 Kasım, Aralık aylarında olan dört arkadaşımızın düğünü, muhteremlen biri sağ, şey, üçümüz sağ biri arkadaşımız mevhat etti ya. Hep davulla, çalgılı oldu yani. Davul diyoruz, çalgı. Ve bu gorudan dorlak diye bir şey, çam uzun hambalat bir şey geliyordu. Böyle neşeli bir durumla oluyordu. E şimdi tabii bu durumun dönemin bu durumlarına göre şimdi de neşeli. E şimdi de parkta daha güzel yani apörle şu şu. E, o günde apörle falan yoktu tabii çalgın. Ayşe teyze nerede gördün? Beğendin e, Bu Böyle zaten okula gidip geliyorken <gülüyor> ilkokul 5 <beş> sınıfta. <gülüyor> Bundan evinden geçeriz biz yol. <gülüyor> Beraber bu da çıktı, ben de çıktım okula kadar o gün için bakım da olmuyordu Saati fakirlik dedim ya babam da öyle, ben de, de öyle, bunda da öyle. O gün için bu da bir güzel tarafı <gülüyor> oldu, buna böyle bir teklifim oldu. Yaşımızın önündeki yıllarda evlenmeyi kabul eder misin, biz nişanlanır bu da e, verilirse olurdu. Tabii gün geldi babam geldi şimdi burada eskiden asalet takip edilir yani şu adamın kızı bize gelir mi gelmez mi böyle ana baba incelemeleri yapar ve bu aileyi bu o zaman iyi gördü babam efendi ve dürüst sözleri iyi gittiler iştele kabul edildi <gülüyor> işte böylelikle evlilikte de devam etti Davulla düğün ettim çalgıl oldu. O zaman Atıl'a geldi. Araba yoktu şimdiki gibi. Cığla vardı. vardı. Öyle geldi. Çok neşeli bir o gün için düğünlerimiz oldu yani. Hı. Buyur. Evet, bir dönem o de vardı. Var mı hala saz? Hayır, saz yok zaten. Sazı olsa da çalamam ki ben unutmayın. kafada teyp, silmiş hep türküleri de silmiş. Hiçbir şey aklımda kalmadı. Yani sağız, yine İsviçre'de kızım da var dedim ya, onun kızı, o da sizliğe yaşta var herhalde, iki çocuk annesi. Burada, dede sağız nerede be? E kızım sen sağız mı çalacaksın? Hayır canım çalmayacağım. E nerede? E Arkadaşlar da diyorum ben. Arkadaşlar da abi biz kullanalım diye götürüyorlar. Nihayet ille onu getir, ne yapacaksın sen sazı? Dede hatırası, müze gibi koyacağım dedi. E getirdim ben, hazırladım evde. Geldi, tabi orada orada saz solmuş. Kendim İzmir'den aldığımda çiçek gibiydi saz. Burada Delikçinar'da, Denizli'de bir yer varmış. Oraya götürdü ama benim saz gider evine uğurlamaya gidiyoruz. Gittiğimde, İzmir'den aldığım gibi, kahvaltıysa da olmuş. sena konuşurum bu diye, bana verdi ama konuşturamadım gari çünkü ellerim yokmuş gitmiş. Bu e, farkı falan biliyor musun? İsrail'de e türkü söylüyor. Türkü söylüyor o zaman Bilmiyorum. işte sabaha kadar türkü söylesem, dönüp geri bak, gerekli Türküyü gelmedi. almıyordum. Ne? Ama akılda yok gari hiç. Var. Söyleyemem Cemil, gerisi gelmiyor. Bir kelime, bazen bir böyle coşuyorum televizyonda filan bakarken söylemedim, onda da söylemedim. Aklıma gelmiyor. Söylemedim, onda da söylemedi. Aklıma gelmiyor. Daklı varıyorsun yani. E peki söyleyelim madem. Sevdasın çektiğim oynazlı dilber göz baksam ölür müsün sen? Ne olur posta yılan bir mektup gönder duyarlarsa pişman olur musun sen? Ne olur ayanaktan bir versen şu yalan dünyada muradım alsam? İstediğin kadar dünürcü salsan Kurban olan benim olur musun sen? Hamdolsun ki seni gördüm göreli Çürüdüm aşkınla meyil vereli Yanak şekerlenmiş eller kınalı Bayram günü gelsem kovar mısın sen? Aşık acı sevda senin başında, bir ceylan misali 15 yaşında. Karanlık kavuşup güneş batınca, alıp kaçsam benim olur musun sen? Hele şükür ki kafa takılmadan bunu <gülüyor> <gülüyor> söyleyebildik. bildik. Söyleye bildik. dedim bir de İsmail amca, çok güzel <gülüyor> Ee, tabii Adam o zamanla genç yaştaydım, sazı çaldığım zamanlarda da 30-35 daha gençten sazı kullanıyordum. Ve şimdi iyi yanım Şerif Denizli'de saz çala televizyonda, o iyi yanımdır benim. İşte o zamanlar saz böyle evde asılırdı, o geldi mi iki oğlum hiç dokunmazdı. O çok meraklıydı, hemen sazı elini alırdı, bir de benden korkardı dayım bir şey diyecek mi diye. Ama ben de onun sazı eline aldığına seviniyordum o zaman için ve böyle böyle merak onu pürdü. O ilerledi gitti. Bir de okul talebesi olduğu için onlar daha güzel tabii. Bizlerden daha çok güzel çalıp söylüyorlar. E böyle dayım. Şimdi ses falan ihtiyarlayınca soluyoruz be. Hacı'ya gittin mi İsmail Gittim. Allah nasip etti. iki defa gittim. Hanımla bir gittik. İsviçre'ye de götürdüler, kızanlar. Orada gittik. Uçağa bile binmek sekiz defa benim nasiptir uçağa, altı defa da yengene nasiptir. Şimdi Eyvallah. nasıl geçiyor zamanın? Çok rahatım. Allah razı olsun. Çocuklarım falan çok rahat. Hiç öyle bir üzüntüm yok. Yani vücut da yerinde öyle. Ama bu küçük tefek ağırlığa olacak. Bu da yaş var <gülüyor> Bunlara şikayet olunlar zaten yani. 1940 doğumlu. Ha. Başka ne diyeceğim? Kaç kardeşsin Ayşe teyzeciğim? <gülüyor> Dört kardeşim. İkisi öldük, ikisi sağ. Sensor ona yoksa atına gelme. Bir makma gelme sensor. Kaç yaşında evlendin Ayşe teyzeciğim? 16 yaşında. Nasıl oldu düğünün? 16 yaşında oldu düğünüm. karlık bir günüdü. Düğün odunu geldi, borlak dikildi. Eğer bugün bir de Elifim oluyordu öylelikce oldu hep düğüne evli seferim çeke çeke getirledi gelini korladı oraya neşel oluyordu hani hindi o kadar neşeldi at koşusu olurdu neşel olurdu hani benim aklıma gelmez gar başka <gülüyor> ekmekler yapılırmış Dün ekmek yapılıyordu hazırlıklı. hı yapılıyordu Düğün hazırlığı oluyordu. Gece gündüz gece sabaha kadar ekmek yapardık. Gündüz açmamıza yapardık. İki gün ekmeği dedik. Düğün ekmeği yapardık. Hani eveli, eveli öyle oluyordu. Hindi tabii hindi köre alıyorlar kara. Ne zorluklar gördünüz, neler yaptınız? Zorluklar çok gördük canım. Ovalara giderdik, oradan geldik. Oduna giderdik, bağcılık işledik, oho hiç durmazdık, hiç sırtımızda çocuk, bir de golanga sarınırdık. Aynı sökü benimle. Bunu ben de çok istedim. gittim geldim oviye. Bu bambaşka ramad bunca götürdü beni çapıya götürdü. Çapa çapa çapıya benim yaa birim golladı beni ben de aldım aynı gündeliği eveli ölüydü hani eveli yokluk çoğudu, bir şeycik oldu eveli. Hindi indi bolluk her şey. Hindi gar çok bolluk. Hacıya da gitmişsiniz Ayşe teyzeci? Gittik, gittik. İki sefer gittik. Hacıya da gittik, geldik. iki sefer oruç da gördük, geldik Allah kabul etsin. Hacamu da orada götürsen daha. Hindi yine gideceğim ben, güçse. Fakat kışlar <gülüyor> <güçler> tutmuyor. <gülüyor> Ayaklar tutmazsa mu? hindi bir daha gideceğiz. Şimdi İyi. nasıl geçiyor zamanınız İsmail amcamla? İyi geçiyor kızım işte biz çalışamıyoruz amalet oldu ayağımda. bir ayak üstü işte olamıyor Burada buradaşıyoruz gızangla işlik biliyoriyor bağıt halıyı hepsini vedu olana biz çalışmıyoruz ıratımıza bakıyoruz <gülüyor> Yardım ediyor mu İsmail amcam sana evde yardım etmiyor mi canım? neler yapı veriyor? işi olanı yapı var ya ben yapamadığımı yapıyor. Ben yapabilsem ben kendim yapıyor. Yapamadığımı yapıyor. Onu gelden her şey geliyor. Kundura geliyor, her şey geliyor gelden. Fakat benim elimde bir gelmiyor. <gülüyor> o her şeyi yapar.